Bu salihli. Mükemmel, Salih. bu sene mükemmel. Çiçek tutumu. Evet, çiçek tutumu mükemmel. Yaprağla bir geliyor. Evet. Harika. Evet, İzmir Bayındır'dayız. Evet, İzmir, Bayındır'da. İzmir Bayındır'dayız. Efendim, burayı bir tarif eder misiniz? Ova bölgedeyiz. Ova, e, e, Kızılcıova'nın ovası burası. Biz Hı. ovadayız. Ovada olduğu halde çok güzel. Bu Kendinizi tanıtırmışsınız? Mesut Fidan... Çiftçi gelin de ikamet etmekteyim. Soyadınız da çok güzelmiş. Fidan. <gülüyor> evet. 40 yıldır çiftçilik yapıyoruz. Işte. Efendim falan. kiraz üreticisiniz. Evet. Ee, salili kirazlarımızda sorun nedir efendim genelde? Çiçek tutumu. Meyve tutumu. Çiçek meyve tutumu. tutumu doğrudur. Evet meyve tutumu. Meyve tutturduk mu ondan sonra kaliteye bakarız. Evet. Kalite olması. Burada rekor gübre yaprak gübresini kullandık. Evet. 8 dekar 8 yaşında bahçe. Evet. Ee, i̇lk gözünüzde çarpan nedir efendim yani? Çiçekler çok parlak, çok güzel, çok düzgün. Şu anda iyilememiz yok. Ee, peki bir gözdeki tutum. 8-10 e, tane tutum görünüyor. Salih ağacından başlıyor. Evet, Salih ağacında şu anda 8-10 tane bir gözden peki, tutum var. Sap uzunluğu nasıl oluyor peki? Sap, sap uzunluğu da mükemmel. Bu sene bunlar. Geçe, geçen yıllara bakış çok güzel. Hem Salih için evet, Salih hem de için, diğer, e, diğerler için de önemli. Şu görüntüde duvarda güzel alalım. böyle ha. Biz konuşuruz dururken görüntü alalım. <gülüyor> peki e, peki iklim nasıl gidiyor? Yani rekor gübre yaprakları sizde mi kullandınız? E, aşağı gari 20 gün önce falan kullandım ben. 20 gün önce kullandım. Evet, üstünden bir soğuk geçti. Evet. Bir de gri aydı, bir de gri aydı. Evet. Yağmurlar nasıl? Stres ya, nasıl? Stres, bu yıl stresli bir yıl. Geçmiş 10, yıllara göre bakarsak, bu yıl iklim açısından e, stres, kaç puan verirsiniz? Kötülük açısından? İyilik açısından? İyilik açısından dört beşler. üzerinden. On üzerinden. Geçen sene kaçtı sizce puan olarak? Zaten, i̇klim açısından? Yedi sekizdi. Belki yedi sekizdi. Ondan önceki yıl? Ondan önceki yıl çok kötüydü o. o kaçtı mesela? Bu yılki yıldan biraz iyiydi. Yani 6 o... gibi diyorsunuz. Evet, altı Ama gibi. şu an 4-5 puan verdiniz bir iklim yaşıyoruz evet, yani diyorsunuz. Evet. İklim, Kiraz'da çok önemli, tutum açısından çok önemli. Şimdi efendim, e, gösterelim bu konuştuklarımızı şöyle kısaca. Yani şu bir de parayla şu gözlerin, bir yaklaştıralım. Şu gözün, çiçeklerimizin çanak gibi açılma oranına bakalım bir. Evet. Arılar nasıl ki arı arıyı gösterelim arkadaşları. Nasıl çiçeklerimizin şey çiçeklerimiz çok güzel. Taç taçı yüksek çok güzel harika yani. Taç taç şeyleri. Birlerden geniş çok ee, daha, daha geniş yani. Çok daha geniş. Çok daha geniş bir taç var. Taç ki her şey yani mükemmel ya mükemmel. Diyorsun. Mükemmel. Allah nazardan saklasın o zaman diyelim. Mükemmel. Şimdi efendim tutan e, gözleri biz devam edelim. Bu arada tabii yağmurlardan ilk ilk açtığında nasıldı yağmurlardan önce Yağmurlar çiçekler. Oldu. Yağmurlardan önce açtı. Işte kar, kar, yağmış, kar yağmış, gibi. yağmış gibiydi. Ama şuna rağmen şu Evvel, an bakın. Evet, evet su gün yağmurlar önce tabii. Açıt beyciğim şöyle bir görüntü alabiliyorduk mu o Şu görüntü, şu evet, izahi var. Yok, böyle. yok. Yok, böyle top Bek görüntü başlayalım. olmuyordu. Top görüntü olmuyordu yani. Sabit Mesela. Al şu, şu top görüntü. Gelelim. Olmuyordu. Şu top görüntü yalanmış öyle ha. Şu top top görüntü olmuyordu. Evet. Mükemmel. Peki arıların çalışmasını eskiye göre nasıl buluyorsunuz? Sanki oğul yap oğul gelmiş gibi. Bugün kapalı hava diyorsunuz. Kapalı oldu halde güzel. A ona rağmen arılar evet. hiç durmuyor diyorsunuz. Evet hiç durmuyor. Gelelim döllenme başarısına. Şimdi döllenmişleri Bir gözde kaç tane var bir sayabilir miyiz ya yani şöyle? Mesela şu gözde. Yaklaşalım şöyle. Bu döllenmiş hemen hemen yüzde sekseni döllenmiş. Saplar çok sağlam. Uzunluk çok. mükemmel. Bir kopartın bir tanesini. Kaç tane döllenme sayalım tamir. Bir, bir gözde evet. kaç döllenme oluyor? Dört, altı. 8 10 13 tane var. Dölleme olmuş diyorsunuz yani. Evet. evet. Bu döllenme yapmış. Evet. Sap uzunluğu mükemmel. Evet. Peki daha ne lazım şimdi. Sap uzunluğu olacak. Canlı olacak. Evet. Canlı olacak. Ya, sağlam olacak. Yani bu sap sağlam olmasa... Papatya gibi var. değil mi şu anda? Evet. <gülüyor> evet hem şey, papatya gibi. <gülüyor> Şöyle göstere lütfen. Papatya gibi. Evet. Harika. Bu döllenmiş bu. Evet süper. Sap, sapı da sağlıklı. Sap da sağlıklı. Devam edelim lütfen. Tabi burada siz rekor gelişim de kullanız tabandan. Tabandan da kullandık. Evet. Yapraklarını da şey ağacın tepeden de kullandık. Evet. Güzel, harika bir şey. Yani. Şimdi bize soranlara salihli gösterin diyorlardı çiçeklenme aşamasında. Buyurun, Biz buyurun, de buyurun. Ya. Size bir salihli ki burası açısından en azından bir biraz daha değil mi? O abrası sonuçta kirazlık çok ova. da sevdi bir yer değil. Yok, sevdi değil. Evet. Her şeyde strese girer burada. Evet. Biraz daha e, o bölge. Efendim evet. tamam, şimdi bir de başka cinslere bakalım. Madem elinizdeki o kalsın, şu sap uzunluğuyla gelelim. Şuradaki bir başka cinsimizin sap uzunluğunu kıyaslayalım bakalım. Bu örlü böyle Örlü böyle. böyle Buyurun gelin. Mesela, Bu arada şimdi tarlamızda bir sürü çeşit salili var. Hepsi aynı değil. erkencisi var, ortancısı var, geçcisi var. Doğru mu? Evet. Mesela şimdi örlü böyle, böyle, böyle gelelim. Hemen hemen eşit ya. Evet tam gösterin ekran karşısına şöyle gösterin eşit sap sap hemen hemen eşit. Bu bunlar daha kısa olur. Bu sene daha güzel Şimdi Mesela. eşit tutma zaman bak. O çanaklarının alt başlangıcı var ya. Ha. Oraya eşit tuttun sen söyle. Ha oradan bir az bir şey daha salili belki uzun. E, salilinin yapısıdır ama, zaten. Ama tabii uzun genel olur, olur ama örülbörlü için harika diyorsunuz ha, yani. Örülbörlü için harika. Şu örülbörlü şeklirmeye göre mademine. Nasıl? Harika harika. Peki yapraktan bahsettik. Ya. Nasıl oluyor yaprak şu anda? Yaprağından bir geliyor. Bu böyle çok olmaz canlı. mıydı normal? Hayır. Nasıl olur bir, bir gelirse zaten ileme yapmaz. Çünkü fotosentez önemli yapacak konu. ki. Tabii, fotosentez... İğleme dediğiniz şey dökülme. Dökülme. Yani yaprağla bir gelmezse. Mantarlaşmadan dökülüyor. Dökülüyor yani. Evet. Güç Bes, zayıf kalıyor. Evet şu an az önceki ağacımız dahil. Bak gelelim tekrar saliliye. Burada yaprağıyla de geliyor mu? Evet yaprağından bir geliyor. Bu önemli konu. Yaprağından bir gelmesi önemli zaten. Evet Şimdi, yaprağıyla bir gelmediği anda. Dökülme hadisesi, evet, iyileme kaçınılmaz evet. diyorsunuz. Mesela bu kıradan önce olmuş, tutmuş. Evet. Misal ediyoruz. Gelelim. Kırağdan önce tutmuş. Evet. Sayalım evet. bir gözde kaç tane var Tut, tutan. Peki tutanların viriliği nasıl şu anda? Tutanların viriliği büyüyor ya. Hız, b büyüme, büyüme hızını söylüyorum. Büyüme hızı çok güzel. Evet. Tekrar rekor gübresi, yaprak gübresi ne zaman uygulayacaksınız? %100 çiçek tamamladı mı? Ondan sonra onu kullanacağız. Bir daha uygulayacaksınız evet. ikinciyi. Hem sap sapı için evet. hem sap için hem ileme için hem şey için kullanacağız. rekor gübre hem sebzoticidir. Evet. Kalite arttırmamız stresi gerekiyor. Stresik keser, Yok. kaliteyi artırır, parlaklığı artırır, canlılığı artırır. Evet. Ee, e, her türlü bitkinin raf ömrünü artırır böyle. Raf ömrü konusunda göreceğiniz en güzel üründür yani ya, tamam mı? Ben ne kadar kazansam da satan da kazanması gerekiyor. Peki kalite önemli mi? Kalite olmazsa olmaz. Boş geçecek vaktiniz var mı? Bir saniye bile boş geçecek. Peki zamanında. insanlar niye kalitesiz ürün kullanıp da boş geçiyorlar? Size... Kalitesiz demek biz aç kalırız demek yani. Siz kalitesiz peki rekor gibi. gübreyi satın aldınız. Rekor e, gübre bayimiz bayındır bayimiz. Evet. Ferrupe'den, e, aldık. Ferrupe'den aldınız. Evet. Peki e, ne söylediler ne gördünüz? Yani size satılırken söylenen şeyi, şeylerden her şeyi gördük. Her şeyi, her şeyi gördünüz. Her şeyi gördük. Fazlasını gördünüz mü? Evet her şeyi gördük. Yani ne söylediyse hepsi hepsi mevcut. çıkıyor. Mevcut. Kendilerine Teşekkür, teşekkür, Biz teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Devam edelim, buyurun gelin. Daha yeni açan saliler var burada. Yani sonuçta dedik ya, geççisi var, ortancası var, evet. Mesela bu rejina. Evet, bu rejina. Bu saliciden geç. Geç, bu olan, bir, evet. Evet, en geç olan bu. Peki bundaki çanak nasıl çanak yapısı? Bundaki çanak yapısı daha harika. Şöyle düzgünce gösterelim lütfen. Daha harika. Dur. Bundaki çanak yapısı daha harika. Çünkü daha yeni açtığı için, ister istemez. Evet, geçti çünkü cins. Daha harika. Daha bembeyaz şu anda. Niye? Çünkü daha henüz yeni yeni açıyor evet, ki daha en evet. tertemiz hali. Bunun da sapı uzun. Mesela bir... Gösterin lütfen. Mesela biz salihli ayarında, evet. bunun da sapı kısa olur. Göstere lütfen onu da. En solinizdeki o değil mi? Sol taraftaki. Şu e, bu anda. da hemen hemen salihli ayarında. Yani Göstereyim, kısa... kamera almadı. Dur şöyle tutayım da. De. Evet. Yani hemen hemen salihli ayarında. En uzun olan hangisi? Bu salihli. Diğeri de şey. Bu rejina. rejina. rejina. Yani rejina kirazımızda da sap uzunluğunun konusunu. Evet. Sapı kısa olur bunun evet. ama güzel bu sarı mükemmel. Peki yaprak bunda da geliyor. Evet yaprağından bir geliyor. Zaten gelmesi gerekiyor. Gelmezse zaten. Gelmediği zaman demek ki arkadaş çalışmıyor. Evet. Yani ağır çalışır yani. Gelelim efendim şu ağacımıza gelelim be. Bu arada budamayı bodur yapıyorsunuz. İşçilik. İşçilik aslında. İşçilik tasarrufu. Yani böyle olursa yerden toplar. Evet. Ya da iki ayak. Merdiveni iki ayak çıkar toplar, öbür öle 3 metre, 4 evet. metre merdivenden iş olmuyor. Doğrudur. Bu nedir yani. efendim şimdi? Bu da sadece bu biraz geç açan. Geç açan salı. Bakın hmm. tutumu nasıl şu anda? Gösterelim şuradan. Harika. harika. Şurayı bir gösterelim lütfen. Evet. İndirin aşağı doğru isterseniz şöyle. Harika. Evet. Mükemmel. Mükemmel. Bundan iyisi can sağlıyor. Tutum açısından, çek açısından her şey harika. Evet. Ee, bu diğeriyle aynı cins sanırım. Bu biraz şimdi, daha şey... E, bu orta gibi. Orta gibi bir sariyle diyorsunuz. Evet. <gülüyor> Çok güzel. Ee, yeterli efendim. Ben bahçenin genel durumu bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Ee, dostlarınıza tavsiye ediyor musunuz? Herkese. Evet. Paranızca bana gitmez. Ee, Allah razı olsun. Biz de bütün kiraz ve sebze hayırlı uğurlu bir sezon diliyoruz. Amin. Cim Size cim de mesele. bol bereketli cim olsun. Mesele. Şimdiden bol kazançlar diliyoruz. Hadi çıkalım. Sağ olun.